Evet şimdi çok kısa bir şekilde life cycle cost modülünden bahsedelim. Sadece winchil LCC'yi aktif ettim burada. Life cycle cost'u aktif ettiğinizde yine ekran ikiye bölünmüş durumda bir üst panel bir alt panel var. Alt panel bir hesap makinesi gibi aslında. Üst panelde de cost break down structure dediğimiz e, maliyet ürün ağacı diyebilirsin. Yani cost break döküyoruz. Buraya gene bir BOM oluşturuyorsunuz. Sonra bunlar maliyetler oluyor. Mesela life cycle cost, Arge maliyeti, yatırım maliyeti bakım maliyeti ve diğer maliyetlerden oluşmuş işte argü e, maliyeti direkt argüe yaptığınız işte yıl e, her yıl yıllık verdiğiniz yani işte bütçe'yi koyduk yatırım maliyeti vesaire burada önemli olan e, diğer modüllerden, mesela maintenance cost kısmında diğer modüllerden link yapmışız demişiz ki bir per cost rate var. işte bir oranla MTTR'ı, maintainability'den aldığı mtt ve rbd'den aldığı Kaç tane arzı geliyor bir yıl içinde. Mesela bir Monte Carlo simülasyonu yaptı. Bir yılda 100 arzı geldi. Ve işte her bir arzı da şu kadar zaman harcadım. Ve bir saatlik işte ücretim de belli bakım için bu şekilde bir formalizasyon yapmış oldum. Ee, bunu... Yine frakastan da linkler yapabiliriz. Bakım e, e, maliyetlerini buraya linkleyebiliriz. Arıza maliyetlerini linkleyebiliriz. Ve bir life cycle Cost Breakdown'ı burada oluşturup tek yapmamız gereken buraya gelip bunu görmek istediğimizde Calculate'a basmak olacak. Life cycle Cost aktif ettikten sonra. Burada hesap bunu yaptıktan sonra işte karşımıza çıkacak hesaplar e, işte Net Present Value gibi yapacak. E, Hesaplar ya da ürün işte ömür devri maliyeti gibi hesaplar, e, raporlar gene karşımıza çıkıyor olacak.